Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Türkiye genelinde olan ocak Şubat 2023 tarihli kazalara biraz tepki vereceğim. Burada pek bir şeye tepki veremeyiz. Çünkü çok da... At işte, burada... e, cellat işte cellat abi. Gelir mi gelir? Belli olmaz bak bak kurtar bak bak bak bak bak bak, bak cellat işte ikinci cellat geldi abi ne bekliyorsun ki burada cellatlık yok bu arada bakın arkadaşlar yolun hatası var çünkü çıkışta e, çıkıştan sonra bir şerit daha olması lazım o e, biraz kısıtlı bir derecede olduğu zaman e, mecbur adam ikinci burada burada ikinci bir şerit olmak zorunda yani o gördüğünüz Arabanın çıktığı yerde bir ikinci bir şerit olmak zorunda. O olmadığı için adam mecbur buraya çık. Hani bu beyazlığın önüne çıkmak zorunda kaldı. O da kazayı yol açtı işte. Şerit hatası var. Işte. Bak burada arabanın hatası var. Çünkü abi otobüs göreme Ani fren yapamaz. Yapsa da kaç hızda geldiğine göre bağlanır o iş yani durma. Bakın sıkıştırma var burda. Aa burda bunların hiçbirisi bir hiçbir şey olmayacak. Bir tane en arkadan gelen araba öte öte şerit öte taraftan gelen arabaya olan olacak. Al işte. Mağolmuş. Işte. Adamın arabasına mağol. Şu anda çok kişiye mesela böyle insanlara çoğunu arkadaşlar şey verilmemesi lazım Araba sürmeyi biliyor da Bu adamların çoğuna Sürüş belgesi verilmemesi lazım Birinci ayın 4.2023 Bak burada motosikletiniz Biraz motosikletliğe de suç Niye belli değil Suç ondan davalıyor işte. Abi böyle bir dönüş yok yani. Eee şey yapmasalarlardı. Bak muğladı. Bak bak. Kurtardı. Bak. Bak bak işte abi motosikletti. Motosikletti. Motosiklette şey yaptı. Manyaktı ki. Yap. Biraz. İyi ki de büyük bir kaza olmadı. 10 KM'de falan geliyorsa Zaten bulduğunda bir etkişi olmaz Anca çizik müzik olur Olursa Ya da küçük olur Bak bak Al işte 2 Rona birbirine girdi abi Ne diyeceksin hiçbir şey diyemez Çünkü Arkadaşlar eski arabalarda fren tutmaması normal Eski araba olduğu için 20-30 yıl öncesinin arabası olan araçları bilirsiniz tutmaz yani fren tutmaz o zamanki fren sistemine göre yaptıkları için ABS, ESP dediğimiz şey o zamanlarda doğru düzgün yani yoktu arabalarda o da durdurmuyor şuandaki 2000 sonrası arabalarda falan var yani 2000 ve 2000 sonrası arabalarda değil var yani ABS, ESP dediğimiz zımbırtı yani bak arkadan cellat geliyor ya bu üçüncü oldu ya dördüncü oldu Celil attı e Delirmemek imkansız arkadaşlar Bak bak pe nereden ne yapıyor ya Hani Dediğim gibi fizik kurallarını iptal etmek lazım Bir de öyle bir dönüş yok zaten imkanı yok şey, Tir bile olsa öyle dönemez yani öyle bir gir öyle bir giriş yok yani öyle tır bile olsa öyle bir giriş yapamaz. Bak bak bak. Burda şey motosikleti de biraz belasını aranıyordu işte öyle söylüyorum. benim bak bak. Ani fren kanka ani freni çekiyorsun da arkadan gelecek arabayı da. Araba da biraz Hız var O da onun durması için biraz Sağa sola bir yere atması lazım Oha Kırmızılı da suç var kardeşim Kırmızılı hızlı geliyor büyük ihtimalle Görmedi çaktı geçti Çaktı daha doğrusu Sarılı da suç var mesela. Aha aha Arkadaş ne oluyor birisi birisinin önünden kırdı abi ooo bu da yani cellat yani bak bak bak abi yok öyle bir dönüş yok 50 ile dönmesi lazım abi 40 ile 30 filan dönmesi lazım. hayır bir tek kendisini de yakmadı o bir adamları o bir adamı da yaktı ya abi o iyi gidiydi boş yani ortağım boştu böyle bir kazada or orada araba olsaydı yok olurdu bak T neydi lan bu türk kadar evet kör nokta kadarsı bakın kör nokta kadarsı bak. bakın kör nokta imkansız gö göremezsin zaten arabanın krim kamyonu bilen şeyi eee kabini yüksek olduğu için göremezsin bir kamyoncu göremez abi dibine girdiğiniz bak bak bak bu da celladına gidiyor. celladına gidiyor celladına gidiyor adam ya bak bak ya motosiklet niye vurduğumuz zaman arkadaşlar bakmamız lazım ya motosiklet şimdi 4 eee kapılı bir araçta nereye vurursan vur yine kurtarırsın ama o ara motosiklette kapı yok çerçeve yok cam yok kurtaramazsın bir koydun mu bitti araba berbat olur yani motosiklet uçar kaçar adam ölür yani öyle bir ihtimali yok ne kadar kasmak tahsada kask sıkıntı yaratırsa ölür o adam yani orada imkanı yok Bak Son anda Geçeceğim dedi geçeneceğim de. Evet Burada ne olduğunu da hiç anlamadım Bunu belki arkadaşlar 6-7 kere çektim bu videoyu Ama doğru düzgün bir tek defa Anlayamadım yani Ne oldu o zaman Bak işte bak bak bak Hollandalılar bu konuda ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Sağ koluyla ile, sağ koluyla şeyi açıyor, kapıyı açıyorlarmış. Youtube'ta duydum. Bakıyorlarmış abi. Abi bizim Türklerde öyle bir şey yok. Ne kadar kolayımıza geliyorsa biz şey yapıyoruz. O kolaylıkta yapıyoruz. Bu sefer de o bir insanların hayatına şey oluyor. Gaz oluyor burada yani. Hata Hata yine hatadır hata. Abi, çoğu kazaların sebebi belli ya. Hani insanların dikkat etmemesinden oluyor. Arabaya bakar, işte ne bileyim yola bakmaz telefona bakar, bir şeye bakar. Hani başka bir şeyle ilgilenmeyin. Trafikteyken başka bir şeyle ilgilenilmez. Hani ilgilenildiği zaman ne olduğu çok belli oluyor. Ya hayat kasma oluyor, ya insan ölüyor yani. Ya da arabalara hasar veriliyor. En çok da insan ölümü üzer burada. Hani öyle söyleyeyim. Her neyse bugün bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay. Like, atın, yorum, adını unutmayın.